Haber. Ben, ben, tarık Haber 2 Gant Haber Sabah 5 Bültene karşınızdayız ben Necmi Ömer Tarih ve Mazhar yaklaşık 23 00'e kadar bu ekranlarda güncel çıkar gelişmeleri tercihimi paylaşaş verdim ana haber bültenimiz başlıyor Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir hatırlatacak olursak TikTok Tarık Haber editio evet, tarık haber, tiktok tarık haber, facebook tarık haber, linkedin tarık haber, yaylı tarık haber, tambur tarık haber, link sarvet tarık haber, twitch'te de takip olabilirsiniz. grant directed grant type 7308. youtube tarık haber diye ve vek ömer tarık yılmaz hesaplarıyla yayındayız. diğer sosyal medya kanallarımızda tanışacak olursak twitch'te yayındayız. twitch kanalımız tarık haber ile bir ulaşabilirsiniz. Tevhiker yayına başlattık efendim. Bir kolayla yayınlarız, bir kolay kanalımız Tarih Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Ufcanlı yayına yayındayız. Ufcanlı yayın kanalımız Tarık haberden bizlere ulaşabilirsiniz. dediğimizdeki kanalımız tarih haber keyiden bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da ses oldular var efendim? Twitter'daki ses olduları bekleriniz. Dostalgia from Asia'n daha alana getirildi. Atatürk Havalimanı arazisine yapılması planların Millet Bahçesi ile ilgili çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Kurum, Millet Bahçesi'nin ilk planlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. İşte Bakan Kurum'un Atatürk Havalimanı paylaşım. Sayım başladı, iş makineleri alana getirildi. Atatürk Havalimanı arazisine yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan kurup, Millet Bahçesi'nin ilk planlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. İşte Bakan Kurum'un Atatürk Havalimanı paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk planlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Öte yandan Atatürk Havalimanı'na iş makinelerinin getirildiği görüldü. Bakan kurul sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak plan dikim töreninin hazırlıkları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet Bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hazırlıklarımıza heyecan. Dik bağımlılığına için gün sayıyor. Diğer... Dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Dünyada sayılı örnekleri var. Bakan bunun paylaşımında zamanlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz 132.500 adıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak bilgisini verdi. Murat Kurup, millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak dedi. İş makineleri alana giriş yaptı. Surun paylaşımının İstanbul 85 milyonun bahçesiyle daha da güzelleşecekti. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya, ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz şeklinde sonlandırdı. Öte yandan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş yaptı. BDA, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O iddialara yanıt, Hindistan'dan burada. Rus geri döndü. Yılın ilk ölümü gerçekleşti. Muharrem ince beklenmedik gelişmeyi duyurdu. Sayın Bahçeli aradı ve en çok aranan haberlerdi. Anahaber ülkemiz devam ediyor. Yaklaşık 23-25'e kadar. değerli izleyenler. ve günlerdir aranıyordu. 16 yaşındaki Ferhat'tan acı haber geldi. Günlerdir aranıyordu. 16 yaşındaki Ferhat Batur'dan acı haber geldi. Adana'nın Ceyhan kesimliği serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan ve günlerdir aranan Ferhat Batur'dan acı haber geldi. 16 yaşındaki Ferhat'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Günlerdir aranıyordu. 16 yaşındaki Ferhat Batur'dan acı haber Adana'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan ve günlerdir aranan Ferhat Batur'dan acı haber geldi. 16 yaşındaki Ferhat'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Ceyhan'daki acı olay 11 Mayıs günü akşamüstü saatlerinde meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan nehrine girdi. Akıntıya kapılıp kayboldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırıldı. Aile, kendi imkanlarıyla sandallı arama yaptı. Dalgıçlar, Ferhat Batur'un mehre girdiği bölgede 4 gün boyunca arama yaptı ancak sonuç alamadı. Cesedi, 5. günde bulundu. Ekipler, Ferhat'ı arama çalışmalarına bugün de devam etti. Dalgıç polisler, Erhat Batur'un cansız bedenini, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında bulduk. Erhat'ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. GDV, ha. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Koronavirüste son durum. Tablo belli oldu. Tempulaj Canan Kaptancıoğlu kararı. Afak duyuldu. İzmir'de Korkutan deprem. En çok aranan haberler. Son da... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23 peşe kadar değerli izleyenler. 96.3'te her şey değişti. Son dakika haberine ilginç olay yaşanan spiker bile çok şaşırdı. Son dakika haberine göre Fenerbahçe-Karagönülük maçının son, dak son dakika haberine dakika Fenerbahçe-Super Lig'in 37. haftasından Fatih Karagönülük karşı karşıya geldi müsabaka boyunca her iki takımda kareye sık sık yoklarken golsüz çıkmayınca mücadele sıfır 0lık eşitlikle sonuçlandı. Sarı lacivertli taraftarlar 4 dakika uzatma veren maçta takımların son dakikalarda yarı sahasına pas yapmasına ve hücuma çıkma çıkmamasına tepki gösterdi. Son dakika Fenerbahçe Karagümrük maçının son dakikalarında ilginç olan 93. Tepk. Son dakika haberleri, Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Müsabaka boyunca her iki takım da kaleyi sık sık yoklarken, gol sesi çıkmayınca mücadele 0 sıfırlı eşitlikle sonuçlandı. Sarı Lacivertli taraftarlar, 4 dakika uzatma verilen maçta takımlarının son dakikalarda yarı sahasında pas yapmasına ve hücuma çıkmamasına büyük tepki gösterdi. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadyumunda oynanan mücadele 0-0 sonuçlanırken, son dakikalarda yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Stadyumu tıklım tıklım dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 4 dakika uzatma verilen karşılaşmanın son dakikalarını kendi yarı sahasında pas yaparak geçiren takımlarının bu hareketine ıslıklarla tepki gösterdi. Hatta maçın spikeri Özkan Özgürt de Fenerbahçe taraftarların takımlarının ileri çıkmasını istiyor şeklinde bir yorumda bulundu. Ne oldu? Mücadelenin bitimine 4 dakika uzatma gösterildi. Fenerbahçeli futbolcular bu süreyi hücum yapmak yerine kendi yarı sahalarında pas yaparak geçirdiler. Görüntü Bavon Sports'tan alınmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'ye Volkan Demirel'den çelme. Süper Lig yayın mühalesini kim kazandı? Ama bu devam ediyor yaklaşık 23-25'e kadar. Alacak olanlar bir daha düşünsün, sosyal medyada tepki çeken görüntüler meydana geldiği, ekipler harekete geçişi cezası. Alacak olanlar bir daha düşünsün, akılmaz görüntüler sosyal medyada tepkiye yol açtı. işte cezası. Şanlıurfa'dan meydana gelen bir olay, kaybedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına büyük bir tepkiye yol açtı. Diğer esnaf yere pul biberi toplayarak yeniden satışa sundu. Söz konusu olay bir vatandaş tarafından kaydedilerek alacak olanlar bir daha düşünüsün notu sosyal medyada paylaşıldı. Olay sorun ekipler harekete geçti ve esnafa para cezası kesildi. Satılmak isteyen ve isot olarak bilinen acı biberler ise inha edildi. Alacak olanlar bir daha düşünsün akıl almaz görüntüler sosyal medyada tepkiye yolu açtı. İşte cezası. Alacak olanlar bir daha düşünsün akıl almaz görüntüler sosyal medyada tepkiye yol açtı. İşte cezası. Şanlıurfa'da meydana gelen bir olay, kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepkiye yolu açtı. Bir esnaf, yere dökülen pul biberi toplayarak yeniden satışa sundu. Söz konusu olay bir vatandaş tarafından kaydedilerek alacak olanlar bir daha düşünsün notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Olay sonrası ekipler harekete geçti ve esnafa para cezası kesildi. Satılmak istenen ve olarak bilinen acı biberler ise imha edildi. Akılar olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Şanlıurfa yöresine özgü isot adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla sükürerek yeniden tez daha koydu. Tesadüfen işyerinin bulunduğu açık su caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, iş yerinde denetim yaptı. İmha edilmek üzere el konuldu. İşyerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. İş yeri sahibine para cezası. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İş yeri sahibine 8500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi. Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıda ekipler denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4120 ürüne el konuldu. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Günlerdir aranıyorduk. Ana haber bütlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-25'e kadar. Maçta neler oldu neler? Kadıköy'de last dance yapıldı. Fenerbahçe'ye efsanesinden çerme geldi. Son dakika haberine göre Fenerbahçe ve Okan Demire'nin kara takıldı. Son dakika haberine göre Superdorosberg'in Superdor, 37. haftasında Fenerbahçe ile... Babak Karşı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Bu sezon Kadıköy'deki son maçına çıkan sarılajlar takım için taraftarlar Ülker Seryumlu'nu tıklım tıklım doldurdu. Fenerbahçe ve sahnesi Volkan Demirel bu kez rakip takım ve temiz direktörü olarak Kadıköy'e geldi. Karşılıklı pozisyonlar kaçan koller ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta kazanan çıkmadı. Son dakika Fenerbahçe. Volkan Demirelim Karagümrük'üne takıldı. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Bu sezon Kadıköy'deki son maçına çıkan sarı lacivertli takım için taraftarlar, Gülker Stadyumunu tıklım tıklım doldurdu. Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, bu kez rakip takım teknik direktörü olarak Kadıköy'e geldi. Karşılıklı pozisyonlar, kaçan goller ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta kazanan çıkmadı. Son dakika haberleri, Fenerbahçe'nin Vavacars Fatih Karagümrük'ü konut ettiği maçın 90 dakikası nefes kesti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini kapmak, Karagümrük ise Ligi üst sıralarda bitirmek için sahaya çıktı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konut etti. Ülker Stahyumuşuk ve Saraçoğlu spor kompleksinde oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, puanını 70 yaptı ve ikinciliğini sürdürdü. 6 maçtır yenilmeyen Karagümrük ise 57 puanla 8. sırada yer aldı. Fenerbahçe, ligin son haftasında Özgür Kablo yeni Malatya Spor deplasmanına gidecek. Karagümrük ise Aytemiz Alanyasporu konuk ederek sezonu kapatacak. Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirer. Babacars, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Kadıköy'deki maçta saha kenarında yer aldı. Sarılı-Civertli, Camya'da kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı. Sarılı-Civertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu. İsmail Kartal'dan iki değişiklik. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçına göre biri zorunlu iki değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine büyük Tosa İsa Meri oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip yerine sahaya sürdü. Genelini teklif alan Fatih Kara Günlük karşısında kalede Altay Bayındır'a göre izlerken, savunma dokunusunun Nazlı Serdar Aziz, Hacerti Seranti ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturuldu. Orta sahada Ligitav'ın muhazaj ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerinin olumluğu Ligitvang Can Kahveci'ye görev verdi. Hizur'un kanatlarında Rilp Tosay, Samuel ve Diego Rossi formoyu veren Kartal, gol yollarında da Serdar Dursun'a oynattı. Genel Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergin Berizha, Enner Valencia, Çağatay Kulukalı, Filip Novak, Attil Aslağlay ve Burak Kapıcak ise yedek ünvesinde koruma bekledik. Sıralar kadrola dönmüş. Fenerbahçe'nin güzel stateri Attil Aslağlay 3 maç sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı beklenenden önce kadroda yer aldı. Sıralay son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti. Fenerbahçe'de 5 eksik. Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarılı Civertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Limitiz Perkas, Kim Mince, Yigü ve Arda Güler sabakada forma giyemedi. Kapalı bir şey. Fenerbahçeli taraftarlar sezonun son 3 saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarıda Civertliler saatler öncesinden stat çevresinde toplanırken, maç öncesinde takımlarını sevgi göz bulundu. Altay Bayındır'ın 100. maçı. Fenerbahçe'nin genç bile bekçisi Altay Bayındır, Vavacars Fatih Karagümrük karşısında dalya dedi. Sarılı Civertli takımın 24 yaşındaki kalecisi, tüm kulvarlarda 100. resmi maçını Fatih Karagümrük karşısında oynadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakikalarda ilginç olan. 93 tek. Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu. Rıza Kayal serbest bırakıldı. İhmalim yok dedi. Yozgat'ta ve kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karşı karşı karıştıktan sonra gözaltına alınan dünya ve Avrupa şampiyonu belirik Rıza Kayar çıkarıldı. Mahkemece abdek kontrol çarptığıyla serbest bırakıldı. Rıza Kaya serbest bırakıldı. Ömerliyim. Yozgak'ta bir kişinin hayatının kaydettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa Santron'un Milli Güreşçi Rıza Kaya Alt, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazan, dün akşam merkeze bağlı Çalaklı köyün yakınlarında meydana geldi. Milli Güreşçi Rıza Kaya Alt yönetimindeki 06 Rezera 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuk babası Ertuğrul Doğdu Mübeke, 55 çaktı. Yola savrulan Dolgun Yürek'i e arkadan gelen Meclim Şahin yönetimindeki 29 AAV-8'i 170 plakalı tır çarptı. Dolgun Yürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kaya Alp ve Şahin gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kaya Alp ve Meclim Şahin, bugün adliyeye seyredildi. Kaya Alp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok üzgünüm. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Kayaal, çok üzgün olduğunu belirterek, çok üzücü, istenmeyen bir olay yaşandı. Merdeme Allah'tan rahmet, yakınlarına baş diliyorum dedi. Hiçbir kusurun olmadığı tespit edilmiştir. Kayaal, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise, hadise, Yozgat Sivas Karayolu'nda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halindeyken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen tırın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten tırın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu tırın parları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen tır göremedim. Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay anı yani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu hadisede en ufak bir kusurun bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim var. raporlarına hiçbir kusurun olmadığı tespit edilmiştir ifadelerine yer verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yine gururlandırdılar. Ama haber mürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23-25'e kadar değerli izleyenler. Nuri Şahin çıldırdı. İnanmazlık 3 seri yaptı değerli izleyenler. Son dakika haberi Nuri Şahin'in Antalyaspor'u Spolu şov yapıyor. 4 golü Zafer geldi. Son dakika haberi Süper Şahin'in Antalya Spolu şov yapıyor. 4 golü Zafer mağlup eden Frapport'ta Antalya Spor'un performansı dikkat çekiyor. Kirli direktörün Noğlu Şangir kırmızı-beyazlılar üst üste ikinci galibiyetini alırken müthiş son dakika Numi Şahin'in Antalya Sporu şov yapıyorum. Dört gol zafer. Son dakika haberleri Spor Toto Süper Ligi 37. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Fraportal Antalya Antalyaspor'un performansı dikkat çekiyor. Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini alırken müthiş bir seriye de imza attı. Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Fraportal Antalya Sporu konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanan karşılaşma, Antalyaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bunun ekibi galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Fredi, 47. dakikadan Aldo, 53. dakikada Haci Wright ve 70. dakikada kendi karesine Florent Haderbizoner kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 37. ve 96. Ve dakikada unut bozuktan geldi. Bu sonucun ardından teknik direktör Nurşahin yönetimindeki Antalyaspor, Yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak 58 puanla 7. sırada yer aldı. Son 3 maçta ikinci kez yenilen Kasımpaşa ise 50 puanla 10. sırada yer buldu. Antalya Stok, bugün son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise 6 ay deplasmanına giderek sezonu kapatacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Nuri Şahin'den Galatasaray sürprizi. Buna haber devam ediyor. Yaklaşık 23-25'e kadar değerli izleyenler. Koronaviz'de son durum tablo belli oldu değerli izleyenler. Son dakika haberin 15 Mayıs koronaviz tablosu belli oldu. Son dakika haberin göre Sağlık Bakanlığı İnternet Sitesi'ne yapılan açıklamaya göre yeni tip koronaviz COVID-19 ile ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 15 Mayıs 2022 koronaviz tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de bir 1154 kişi koronavirüsü yakalandı, 10 kişi hayatını kaybetti. İşte koronavirüsü verilir. 15 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu. Son dakika haberi. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs, COVID-19 salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 15 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1154 kişi koronavirüse yakalandı, 10 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum. Son dakika. Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs, COVID-19, salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 15 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 120183 COVID-19 testi yapıldı. 1.154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu Covid-19 Sabit Sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 120.183 Covid-19 testi yapıldı, 1.154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1.190 oldu. İşte güncel koronavirüs tablosu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon bin 535 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek olan: bin, Osmaniye, Ordu, Amasya, Mula, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muşk. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber Türkiye'miz devam ediyor. Yaklaşık 23-25'e kadar değerli izleyenler. O iddialara yanıt geldi. Hindistan'dan Buday alımı ile ilgili Bakanlık açıklama yaptı. Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığından Türkiye'nin Hindistan'dan Buday ithal ettiğine dair iddialara açıklama geldi. Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı ortaya attan Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Haber. Haber. Politika. Son dakika Tarım ve Orman Bakanlığından Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair iddiaları açıklanma. Son dakika Tarım ve Orman Bakanlığından Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair iddiaları açıklanma. Son dakika haberi Tarım ve Orman Bakanlığı. Ortaya atılan Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi Tarım ve Orman Bakanlığı Hindistan'dan buğday ithalatı yapıldığına ilişkin iddiaları yalanlayarak dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olan Türkiye güçlü tarımsal altyapısı ile her geçen gün artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile net ihracatçı konumdadır açıklamasını yaptı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Ülkemizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bilakis,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 Hindistan, dünyanın önemli buğday üretici ülkeleri içerisinde yer almakla birlikte, üretiminin büyük çoğunluğunu iç tüketimde kullanmaktadır. Ülkenizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan mençeli bir ürün için teklif de almamıştır. Nitekim Hindistan'ın buğday arzını durdurmasının, kendi iç piyasasında yükselen enflasyon ve mücadele için alınmış bir tedbir olduğu bilinmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020-2021 piyasa yılında yeterlilik oranlarımız ekmeklik buğdayda %89,2, makarnalık buğdayda %259 olup buğdayda yeterlilik oranımız %102,3'dir. Buğday ithalatı büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır denildi. Türkiye un ihracatında bilinci. 2021 yılında Ayrıca 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 323 milyar dolarlık buğday mamutleri makarna ne ve ihracatı yapıldığı ve böylece 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi Türkiye Dünya dünyanın ihracatında birinci makarna ihracatında ise ikinci sıradadır bak piyasasında olduğu gibi bakla piyasasında da Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. 2021 yılında ülkemizde 305 bin ton kuru fasulye üretimi ile tüm zamanların üretim rekoru kırılmıştır. Ülkemiz dünya nohut üretiminde 2. sırada, mercimek üretiminde ise dördüncü sıradadır. 2021 yılında 64 bin ton kuru fasulye ve 168 bin ton nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir. Değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel boyutta tarım ve gıda sektörünü de etkilemektedir. Bakanlığımız, İçinde bulunduğumuz süreçte yaşanan bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gerek üreticilerimizin gerekse tüketicilerimizin olumsuz etkilenmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır denildi. DLA İşte bakanlıktan yapılan açıklama. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'nin en büyüğü olacak. İş makineleri alana getirildi. İlginç ürün. Son haber bir devam ediyor yaklaşık 23-25'e kadar değerli izleyenler. Yine kullandırdılar büyük zafer geliyor değerli izleyenler. Busey Nass'ın sürmeleri ve Busey Nass. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 7. gün akşam seansı maçlarıyla tamamlandı. 50 kiloda Busey Nass. oldu 66 yılda ise. Bursenaz Sürmeneli'ye çeyrek finale yükseldi. Bursenaz Sürmeneli ve Bursenaz Çakıroğlu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 7. gün akşam seansı maçlarıyla tamamlandı. 50 kiloda Bursenaz Çakıroğlu, 66 kiloda ise Bursenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi. Uluslararası Boks Birliği, ve tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. günü 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında 51 kiloda olimpiyat şampiyonluğunu finalde kaybeden ama Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat madalyasını getiren Musel Naz Çakıroğlu, 50 kiloda mücadele etti. Tokyoda 69 kiloda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan ilk kadın Türk boksör olan son dünya şampiyonu Bu Senaz Sürmeneli ise 66 kiloda ringe çıktı. Bu Senaz Çakıroğlu, Cezayirli rakibi Volmaisa Boğalını 5 0lık net bir skorla mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Bu Senaz Sürmeneli de karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'de Arika Melek 3. üçüncü raundda çıkamamasıyla adını çeyrek finale yazdırdı. Akşam. Türkiye, Anamika Anamika, Hindistan, Öngiliz, Lorena, Valencia, Victoria, Kolumbiya, Aira, Cordero, Villidas, Filipinler, Yordana, Sorrentino, Italia, Ertes Fernandez, İspanya, Aziza, Yokubova, Özbekistan, Milagros, Tatiana, Flores, Arjantin. 60 kilo, Mariela Jani, Yunanistan, Donjeta, Sadiku, Kosova, Palestia, Messiano, İtalya, Tayvan, Cais Midne, Hindistan, Natalya Sadrina, Sırbistan, Rasidas Hakilya Elis, Amerika Birleşik Devletleri, ve Beatriz Lasmin Ferreira, Brezilya. 66 kilo, bu senası sürmeneli, Türkiye, Nalgakor Kamidova, Özbekistan, Cancaev Suanlaknaim, Tayland, Ivanusa Gomez Moreira, Yeşilburun Adaları, Charlie Chavana, Kanalı, Raktihaim, Cezayir, Vanna Lysenko, Ukrayna, Hanetaru Ljelska. Şampiyonada yarın gündüz seansında 48, 52, 57, 63, 70 ve 81 kilo, akşam seansında ise 50, 54, 60, 66, 75 ve 81 kiloda çeyrek final maçları yapılacak. Türkiye'den 8 boksör yarı finale çıkmak için ter dökecek. Günlük seansında 48 kiloda Ayşe Çağrır, İngiliz Demir Ejade Restan ile karşılaşacak. 70 kiloda Sema Çalışkan, Polonyalı Dari Parada, 81 kiloda Elif Güneri ise Kenyalı Elizabeth Adliambo Andievo ile mücadele edecek. Akşam seansında ise 50 kiloda Bülsenaz Çakıroğlu, Filipinli Ayla Goydaro Willi e karşı karşıya gelecek. 54 kiloda Hatice Hattaş, Uygar Stanimiro Petrova ile 66 kiloda bu senat sürmeneli de Özbek Nalba Hamidova ile karşılaşacak. 75 kiloda Düşra Mışıldar, Panamalı Atkeyn Abilon, 81 kiloda da Şenur Demir, Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro karşısında yarı final arayacak. Yarı finale çıkan boksörler, bronz madalyayı garantileyecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Üst üste dördüncü kez şampiyon oldular.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 ana haber ülkelerimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 23 25'e kadar bugün dün konvoyunun önünü kesti ve bakın ne yaptı değerli izleyenler dün konvoyunun önü kesti ve trafiğe korku dolu anlar kameraya yansıdı. İstanbul e, Kartal'da düğün konvoyunun önünde trafikte korku dolu anlar yaşayan bir, bir olay meydana geldi. trafiği yoldan şerpelen düğün konvoyunun önüne kesen trafik makandası drift yaptı. Trafik makandasının trafikteki tehlikeli hareketleri birçok telefon kamerası tarafından dakika dakika yansıdı. Konvoyunun önünü kesdi ve trafikte korku dolu anlar kamerada. İstanbul Kartal'da düğün konvoyunun önünde trafiktekilere korku dolu anlar yaşatan bir olay meydana geldi. Trafiğe aldırış etmeden düğün konvoyunun önünü kesen trafik magandası brief yaptı. Trafik magandasının trafikteki tehlikeli hareketleri bir cep telefonu kamerası tarafından ameliyatı. Sağ kordon boyu Ankara Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti. Drift yapmaya başladı. Ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre drift yapmaya devam eden şahıs daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Trafik tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın konvoyun önünde rift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor. Pilde Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kimseye aldırış etmediler. Kameraya yakalandılar. Yağmur ve dolu alardı. Bu hafta hava. İlginç görüntüler ortaya çıktı. Karmağını böyle yalatmış. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor, astroloji. Korkutanışlama geldi. Yanmayı durdurmak imkansız denildi değerli izleyenler. Avastostral'de fosfor bombalı saldırı iddiası geldi. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız. Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Avastostral fabrikasına Rus ordusunun saldırıları sürüyor. Sivillerin tahliye edildiği ve fabrikaya Rus birliklerinin fosfor bombasıyla saldırı düzenledi iddia edildi. İçerisinde 600 yaralı Ukrayna askerlerinin bulunduğu fabrikadaki... Yangını durdurmanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtildi. Azoristal'da fosfor bombalı saldırı iddiası, yanmayı durdurmak neredeyse imkansız. Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azoristal fabrikasına Rus ordusunun saldırıları sürüyor. Sivillerin tahliye edildiği ve fabrikaya Rus birliklerinin fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi. İçerisinde 600 yaralı Ukrayna askerlerinin bulunduğu fabrikadaki yangını durdurmanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtildi. Rus ordusu, Ukrayna'nın Maripol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına saldırılarını sürdürüyor. Rusya'ya karşı direnişine devam eden Ukraynalı askerlerin bulunduğu fabrikaya, Rus ordusu tarafından fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi. Sıcak 2000-2500 derece. Mariupol belediye başkanının danışmanı Petro Andrius Jenko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar. Sonucu uzmanlara bırakacağız. İşgalciler termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2000-2500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız" dedi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edildi. Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal'dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti. İsrail, İsviçre, Türkiye ve Finlandiya gibi birçok ülke Azovstal'da bulunan askerlerin tahliyesi için Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine dahil oldu. Siviller tahliye edilmişti. Rusya'nın kuşattığı Ukrayna'nın Maripol şehrindeki Azoristar tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar 7 Mayıs'ta tahliye edilmişti. İndia, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O ülkeden de NATO kararı. Devam ediyor yaklaşık 23-25'e kadar değerli izleyenler. Kamera yakalandılar. Kimseye aldırış etmediler değerli izleyenler. Kimse aldırış etmediler. Cadde ortasında kargo paketini çaldılar. Karabük'te cadde ortasında duran kargo paketlerini gören bir kadın iki kişi kimseye aldırmadan hırsızlık yaptı. İçerisinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalan kişiler daha sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı içerideki iş yerinin güvenlik kamerasına an yaptı. an yansıdı. aldırış etmediler. Cadde ortasında kargo paketini çaldılar. Karabük'te cadde ortasında duran kargo paketlerini gören biri kadın iki kişi, kimseyi aldırmadan hırsızlık yaptı. İçerisinde cep telefonu bulanan kargo paketini çalan kişiler daha sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Karabük Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı cadde üzerinde bir kargo firmasının çalışanı kargo paketlerini dağıtıma çıkardı. Cep telefonu olan paketi çaldılar. Cadde üzerindeki bir iş merkezinin önüne el arabasını bırakıp paket vermeye giden kargocunun el arabasında bulunan ve içerisinde cep telefonunun bulunduğu kargo paketi, biri kadın iki kişi tarafından çalındığı hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kargo paketinin el arabasında olmadığını fark eden kargo çalışanı ise paketin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Serbest kaldılar. Bunun üzerine iş merkezinin girişindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekip kargo paketini çalan iki kişiyi tespit ederek yakaladı. Polis merkezine getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, çalınan telefon ise kargo çalışanına iade edildi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23, 27, 25'e kadar değerli izleyenler. o ülkelerinde NATO kararı çıktı. Güvenliğimiz için denildi. Finlandiya hükümetinin NATO başvurmaya karar verdiğini açıklamasının ardından bir haber de İsveç'ten geldi. İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti ülkenin NATO üyeliği yönünde karar aldı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson bunun için, bunun İsveç'in güvenliği için en iyi karar olduğunu belirtti. Finlandiya'dan sonra İsveç'ten de NATO üyeliği kararı geldi. Finlandiya hükümetinin NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiklerini açıklamasının ardından bir haber de İsveç'ten geldi. İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliği yönünde karar aldı. İsveç Başbakanı Magdalene Andersson, bunun İsveç'in güvenliği için en iyi karar olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna Parti'nin <gülüyor> ardından, Finlandiya ve İsveç'ten NATO üyelikleri kararı geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Savunenistö, NATO ittifakına resmi başvurumuzu yapacağız açıklamasında bulundu. İsveç'te ise iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, Ülkenin NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirdi. Partiden yapılan açıklamada, 15 Mayıs'taki parti toplantısından çıkan karara göre, NATO üyeliğine başvuru yapılmasını destekliyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, İsveç'te mülteğer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olunduğu belirtildi. Tarihi bir karar. İsveç Dışişleri Bakanı Amin'de de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Partisinin aldığı kararı tarihi karar olarak nitelendirildi. Linde, bugün İsveç Sosyal Demokrat Partisi, NATO Savunma ittifakına üyelik başvurusuna evet diyerek, tarihi bir karar aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir bütün olarak İsveç ve Avrupa'nın güvenlik durumunu kötüleştirdi değerlendirmesinde bulundu. Kararın yarın İsveç parlamentosunda tartışılmasının ardından İsveç ve Finlandiya'nın birlikte en geç çarşamba gününe kadar NATO'ya üyelik için başvuru yapacağı belirtildi ayak ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-25'e kadar değerli izleyenler karşılaştıkları manzarayla deşere düştüler etrafına fotoğraflar saçılmış halde Antalya'nın Vatpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görüp ekiplere bildirdi. Ekipler 30 ile 35 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan cesedin üzerinde kesici alet izi tespit edilirken etrafına saçılmış halde çok sayıda fotoğrafta bulundu. Haber. Haber. Güncel. Yürüyüş yapanlar karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü. Etrafına fotoğraflar saçılmış halde ölü bulundu. Yürüyüş yapanlar karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü. Etrafına fotoğraflar saçılmış halde ölü bulundu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görüp ekiplere bildirdi. Ekipler 30-35 yaşlarındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan cesedin üzerinde kesici alet izi tespit edilirken etrafına saçılmış halde çok sayıda fotoğraf da bulundu. Antalya'nın Güzeloba mahallesindeki ormanda yürüyüş yapanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İmpar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Etrafına saçılmış çok sayıda fotoğraf. Polis ekipleri kesici alet izi tespit edilen cesedin etrafına saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu. Ceset incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.25'e kadar. Değerli izleyenler. Sağnak sonrası yollar adeta göle döndü. Ankara'da sağnak yağışın etkili olmasının ardından bazı ilçelerde yollara su bastı. Yolların adeta göle döndüğü görülürken etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anları yaşattı. Ankara'yı sağnak vurdu. Yollar göle döndü. Ankara'da sağanak yağışın etkili olmasının ardından bazı ilçelerde yolları su bastı. Yolların adeta göle döndüğü görülürken etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ankara'nın Şerefli Koç, ve Haymana ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti. E90 karayolunu su bastı. Şerefli Koç, yağmur sonrası E90 karayolunu su bastı. Sürücüler. Yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı. Vatandaşlara zor anlar yaşattı. BLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kimseye aldırış etmediler. Kameraya yakalandılar. Yüksek... Avrupalı komutandan çarpıcı itiraf geldi, mühimmatımız az kaldı dedi. Avrupalı komutandan dikkat çeken itiraf geldi, çok, çok az mühimmatımız kaldı dedi. Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Erfurt Zörn çok konuşulacak bir itiraf da bulundu. Orgeneral ülkenin stoklarına çok az bir mühimmat kaldığını söyledi. Stokların olması için 20 milyar avroya ihtiyaç olduğunu ifade eden Orgeneral Zörn çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupalı komutandan diktat çeken itirat çok az mühimmatımız kaldı. Almanya Genelkurmay Başkanı o General Eberhard Zorn çok konuşulacak bir itirafta bulundu. o General Zorn ülkenin stoklarında çok az mühimmat kaldığını söyledi. Stokların dolması için 20 milyar avroya ihtiyaç olduğunu ifade eden o General Zorn çarpıcı açıklamalarda bulundu. Almanya Genelkurmay Başkanı o General Eberhard Zorn ordunun stoklarında çok az mühimmatın bulunduğunu ve mühimmat depolarını yeniden doldurmak için 20 milyar avroya ihtiyaç duyduklarını bildirdi. ZOR, bir gazetesine verdiği röportajda, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Kor General Alphons Mayıs'ın yaklaşık 3 ay önce kara kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine Alman ordusunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok az mühimmatımız var, bu konuda katı tasarlık edildi. Genel Mayıs'ın birkaç yılda biriktirilen eksiklikleri kısa şekilde özetlediğini belirten Zor, bir örnek şudur, çok az mühimmatı sadece mühimmat depolarımızı doldurmak için yaklaşık 20 milyar avroya ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Zor, geçmişte mühimmat ve yedek parçadan tasarruf ederek başka projelerinin finansmanının sağlandığını kaydetti. Alman ordusunda Covid-19 salgını nedeniyle ciddi eğitim açığının da olduğuna dikkati çeken Zoll, Covid-19 krizinde iki yıl boyunca salgında yardımda bulundu. Herkes bunu olağanüstü buldu ancak bu, özellikle kara kuvvetlerinde NATO yükümlülüklerinin dışında kalanlara sınırlı ölçüde eğitim verebilmemize yol açtı değerlendirmesinde bulundu. Açığı kapatmak için süre verdi. Zoll, bunun askerlerin taktik işbirliği konusunda yeterince eğitim alamadığı anlamına geldiğini vurgulayarak, bu açığı kapatmak 1,5 yıl alacak dedi. Alman ordusuna 100 milyar avroluk bir paket sağlanmasının planlandığının hatırlatılması üzerine zor, evet ancak bu miktar, tesadüfen ortaya çıkmadı. Seçimden sonra Alman ordusunun önemli NATO gereksinimlerini karşılamak için yatırım ve modernize ihtiyacını hesapladık. Bunun sonucu 100 milyar avro oldu ifadelerini kullandık. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Korkutan açıklama... Mavi bir temiz devam ediyor. Yaklaşık 23-25'e kadar değerli izlenler. Çarpıcı keser detayı ortaya çıktı. Korkunç cinayette cinayet aydınlatıldı. Korkunç cinayet aydınlatıldı. Kan dolduran keser detayı ortaya çıktı. İzmir'in çeşme merkezinde eşlerin korkunç cinayete ilişkin değin detaylar ortaya çıktı. Kayıp ihbarıyla aranan ve... Bir süre sonra cesedi bulunan 66 yaşındaki Adem Tan'ı keserle öldürülen iki kişi tutuklandı. İşte kan donduran haberin korkunç detayları. Korkunç cinayet aydınlatıldı. Kan donduran keser detayı. İzmir'in Çeşme ilçesinde işlenen korkunç cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıp ihbarıyla aranan ve bir süre sonra cesedi bulunan 66 yaşındaki Adem Tan'ı keserle öldüren iki kişi tutuklandı. İşte kan donduran haberin korkunç detayları. İzmir'in Çeşme ilçesinde, kayıp ihbarıyla aranırken bir süre sonra cesedi bulunan 66 yaşındaki Adem Tan'ın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Tan'ın başına keserle vurularak öldürüldüğü ve cinayeti işlediği tespit edilen iki kişinin tutuklandığı öğrenildi. Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın cansız bedenini Mamur Baba bölgesinde buldu. İncelemede, Tan'ın başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tan'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. Çalışmalar sonucunda, Adem Tan'ın ve N.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürülmüş. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Übenet'e kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Übenet'e emin Adem Tan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Adem Tan ise birbirlerini tanıdıklarını ve Tan'ın eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Cinayet zanlısı Rüge kardeşi de iki yıl önce öldürülmüş. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Rüge kardeşi Sevgin'in iki yıl önce komşusuyla gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yanındaki kadını sokakta darbetti, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Cüpten flash Canan Kaftancıoğlu kararı.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 Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.25'e kadar değerli izleyenler. Efendim Marmara'da ölümüne kavga meydana geldi. Güvenlik bile engel olamadı. Yumruklar, tekmeler adeta havalı uçuştu ve sonucuysa e, Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesinden dolayı Marmaray'da Fenerbahçe Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı. Yumruklar, tekmeler adeta havada uçuştu. Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarlar birbirine girdi. Marmaray'da karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında önce sözlü bir tartışma çıktı. Bu tartışma ilerleyen saniyelerde gruplar arası kavga dönüştü. O anlar vatandaşların kameralarına an bir an Spor, Spor. Son dakika Marmaray'da Fenerbahçe-Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Son dakika Marmaray'da Fenerbahçe-Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Son dakika haberleri Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar birbirine girdi. Marmaray'da karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında önce sözlü tartışma çıktı. Bu tartışma ilerleyen saniyelerde gruplar arası kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumundaki bakım nedeniyle Altay ile oynayacağı maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynamayı talep etmişti. Federasyon tarafından onaylanan bu talep sonrasında Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle oynayacağı maçlar aynı güne denk geldi. Saat 16.00'da 6 ay ile karşılaşan ve mücadeleden eden iki skorla galip ayrılan Trabzon spor taraftarları, stadyumda şampiyonluğu kutladı ve bu kutlama şehrin belirli bölgelerinde devam etti. Fenerbahçe ise saat 19.00'da karşı karşıya geldi. Miguel astronomik teklif. Yerine 45 milyon euro. Abdullah Avcı'dan gelen en çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor, astroloji ve magazinden siyasi. haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-25'e kadar değerli izleyenler. dünyasının yasa boğan ölüm meydana geldi. Barcelona'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti değerli izleyenler. Son dakika haberleri İspanya'nın lig devi Barcelona üzücü bir haberle sarsıldı. Barcelona eski futbolcusu Maximiliano Ron hayatını kaybetti açıklandı. Son dakika Barcelona'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti. Son dakika haberleri İspanya'nın Liga devi Barcelona Üzücü bir haberle sarsıldı. Barcelona'nın eski futbolcusu May Miliano hayatını kaybettiği açıklandı. Son dakika haberleri, İspanya'yla Liga devi Barcelona'nın eski futbolcusu May Miliano geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. Sport'ta yer alan habere göre, May Miliano Arjantin'de geçirdiği trafik kazası sonrası kardeşiyle birlikte hayata gözlerini yitirdi. İkiziyle ile 2012 2016 yılları arasında Barcelona altyapısında top koşturan Rolo, Aldiania'dan ayrıldıktan sonra bir kulüble anlaşma sağlamadı. Arjantin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç oyuncunun yanında ise ikiz kardeşi Ariel'in de olduğu belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cristiano Ronaldo'ya yılın şoku. Listeye bile almadılar. Yeni adresi şaşkınlık yarattı. Küfürler etti. Abdullah Avcı'dan gelen soruya tepki basın toplantısı buz kesti. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor, astroloji Allah ve magazinler siyaset, ekonomiden, finansa, seyahatten, televizyon dünyasına bütün... Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'an haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyen sitemizde yer alan reklamlarda tıklayarak bizlere de destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurluğu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.